60 saniyede suuu Sü... <gülüyor> Çok sayıda kişi tarafından dünyanın en iyi oyuncularından biri kab olarak kabul edilen Ronaldo şu ana kadar 5 kez Ballon FIFA ödülü ve 4 kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak bir Avrupa'lı olarak bu ödülü en çok kazanan kişidir. Özellikle Arjantili Lionel Messi ile sıkça karşılaştırılmaktadır. Kariyerinde 34 kupa kazandı. 7 lig şampiyonluğu 5 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bu da dahildir. <gülüyor> Ronaldo kimdir? Doğum tarihi 5 Şubat 1985 37 yaşında. Şu anki takımları Portekiz Milli futbol takımı Anlısır FC. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğlence mekanı discord sunucumuza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.